Bir tane kim var? İki tane. Yo, kontrol çal da sen? Ne? Saime mi? Olmuyor, olmuyor. Hey, neyse. Sen bak, ben benim soyadım ya Saloğlu. Ben benim soyadım. Sen bak, senin soyunun Salılar mı? Sen ver ona soldan sağ sağ Çap çoktan gidiyor, konulayacağız şimdi. Çek haricinde, ne? Ne kadar olacak? Hava uzaktayken ne yapalım? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne oldu neydi? Parahalı mı? 3.5. Hayır. Hayduk. Az kasapların böyle öyle maltıkı diye satlatpayt hayduk. O. Uruldu da. O. Faiz'da maltıkı diye satat hayduk bolar. O. Oşoda baraka. O da kolturoy maltıkı. Ama. O maltıkı da. Aha şunu tutuyor dur zabıta. Baba kontrol edersin abi. Aydaş Bir tane daha. Otuz ek, otuz 320 <音声> 300で経済的なプログラムは333を示しております。<音声><音声>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 o <gülüyor> da <gülüyor> Ya kral arkadaş bana Bak tutayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deme. Deme. Ben, ben, ben yok, yorulduğumdan sonra dedim hani yine mi bu şunu gösteriyor bu? Bu değil ya. Şöyle geleste. Son bir daha. Bunca dura ortalarında tıktı ya. Bu nasıl karar oğlum? Tek seferde bir koca çıkıyor. İnanılmaz bir şey bu. Ona tıpkı şey dedim ya. Ne? Ne tut? Nasıl oluyor ne? Tut. Allah'ın rahmeti.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 bu sokaklarda bir destek Bak <gülüyor> soğuyup sen nasılsın Давай. Дай, блин. Ну, оставь его. Она, как вот волной. А. Гора. Вот. Вот суолно, да, что-то. Вот. Так, а вот. Вот такой вот. Нам надо. Вот так вот нагреть. <Gülüş> <GetirelimPCGülüş> ya baba. Mm. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya dedim bir tane botum var, tomo. İliyorum. Kapandı dedim, tamam, kaçar ya. Çara koy çaray. Ya bir çara bunlar देखो, çoluk. O beş çara fignalar. İki çara. çok bol tozlar. Ha. <Satört> Ebu yani <Android> <SES> e <crazy comentariçi> misto da <SES> Постос, наверное, затаскал. Это sonra saylatıp doğurduk. Salon çalıktık. Önce önce dendan salınıp döndü. da boydu. Sonra maddelerle bir tane şakaktan Ya. Aa. Evet. Kamera On presque kom komdan bir tane alabilirsin anladın şey olursa her zaman bir Everywhere all members give up leads with cars, the super brave never sawing burn, meaning the basketball team will cut there! The overall knuckle is higher! squat countingpot Araba geldi. Evet, Ola öyle, teşekkür ederim. A şeyler bunlar. Ne tarafta ütü tazalsın? Doğru. Hazır tazale. Kazan bu makine ne oldu? Ne var? Tak ki. Şöyle bir uğraştım. Sonra pasıdan döşüyorum. Ona şöyle tamam temiz tömüs doğra. Apartmanlar olsa şimdi. Açalım ne daha da çok. Oğlum, vallahi yok. Tamam. Bu son ne kaç? Bol be bol. Doğru. Sonmuş. Hanca son sürecek. Jessica Browngo Sense, Ko Sense. Nasıl yaptın? Aşağıdan. Aşağıdan. Ya doğru. Tamamdır. Ha, direkt. Doğru olsun karar versem doğru taş. Bir postürdeki yorsun. Şu ham hareketle daha iyi. Bu daha iyi. Kazanma. Bas dey. <gülüyor> <Nasıl bir estar? gülüyor>, <Hassayı> şular sorun da buna Bunlara daha irsadan daha taylar gelir. Daha çok taylarınla naklet. Bunlar da sorun degen gelir. Berkindi tayları daha gelen. O nokta binlerli var. Koyuyorlar geldi ha diyorum da abi ulağın tortu bu ulaқты bu laуурун гокасылар ошо немеге сойлат rastladığımız tarafta. şey Bir mı? Bir kaznya qapqan da. qapqan qapqan. men. men. men qoyaq sandiq bu qoymalar sandiq qoyaq bu qoymalar. orada qoymalar. bir sandiq qoyaqda qaq. qaq Yaptı mı öptü? Kim yaptı? Başka kim? Ah, Hangi geliyor? geliyor? Ne geliyor? Japonya Bir de bir de. Hadi bu da. Hadi. Japonya Hangi Bir de de soğuk T diktiğim. Bu şey mı? Alkol al. Alkol al. Alkol al. Alkol al. Alkol al. Alkol al. Alkol al. Alkol al. Alkol al. Alkol al. Neye geleceğim? Takım formunu giyiniz de. Bir Makarla? Oh, makarla, sulu Değil mi? Evet. Evet. Ne Ne Evet. Evet. Afiyetler. Afiyetler. Sağ olun. Sağ olun. Afiyetler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Başarım oldu işte. Evet. Evet. Aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> Hoş e bu devrimende. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Gelmiyor. Nasıl? Evet, gelmiyor. Taşısın abi. Nerede? Ne? Ne? Ne? Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Gire. Bir ikinci warto yazabilirsin rare.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 Şuna sığar. Tamam.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 gelinizler gelin karışına gelin eşinler 4 4